Mini mini bir kuş donmuştu, pencere me konmuştu. Mini mini bir kuş donmuştu, pencere. Ötsün diye pırpır pır ederken canlandı Ellerim bak boş kaldı Pırpır pır ederken canlandı Ellerim bak boş kaldı Mini mini bir kuş donmuştu Pencereme konmuştu